işte onlar cehenneme odun olmuşlardır. Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi elbette kendilerine bol bir su verirdik ki onunla onları sınıyalım. Kim rabbini almaktan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Mescitler kuşkusuz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın.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 kimin yardımcısının en zayıf ve en az olduğunu bileceklerdir. De ki, ben bilmem, o size vaad edilen şey yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar? O, bütün gaybı bilir, fakat gaybini hiç kimseye açmaz. Ancak se seçtiği elçiyi açar. Çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler salar.